Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Şubat sizin ayınız. Bu ay doğan tüm kova burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Şubat ayına yeni ay ile başlıyoruz. 1 Şubat'ta 12 derece kova burcunda yeni ay doğacak. Satürn'le birleşen önemli bir yeni ay ve Tabii ki özellikle doğum günü bir Şubat ve yakınlarında olan kova burçlarımız için çok daha güçlü bir yeni ay olacak kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarında ise yükselen kovalar içinde 12 derece ve yakınlarında yükselen burçları varsa bu yeni ayın daha etkili olduğunu söyleyebilirim zaten satürn hayatınızda yeni yapılar kurmak için size biraz daha çalıştırıyor bu dönemde Evet Saturn satürn demek eğlence demek değil satürn işlemek disiplin demek sorumluluklar demek ee, ve tüm bunlar olurken de her şey biraz zor oluyor sanki yani kolay da ilerleyip ilerlemiyor olabilirsiniz gecikmeler kısıtlamalar işte mücadele edilmesi gereken konular engeller de söz konusu ee, satürn sizi büyütmeye çalışıyor bu yeni ay size yeni sorumluluklar getirebilir veya hayatınızda yolunda gitmeyen yanlış bir şeyler varsa bunları fark edebilirsiniz ve bunlar hayatta belki bir şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Yani hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu bir düşünce, bir fikir, bir amaç da olabilir. İlişkilerle ilgili bir konu da olabilir. Ee, belki hayatınızda gerçekten yer değişimleri olacak. Ee, yeni sıfırdan başlamak için önemli kararlar vereceksiniz. Bu yeni ayın etkisiyle beraber. Ama Satürn bir şeyleri de geride bırakabileceğinizi hayatınızdan feda edebileceğinizi de işaret ediyor. Bunlar ge genel olarak sizin için gerekli olmayan konulardır. Ee, size yararsa sağlamayan konulardır. Bunlar olurken tabii biraz melankolik hissetmeniz, karamsar hissetmeniz mümkün. Yeni ay takip eden günlerde özellikle 15'ine kadar ay ışığını yavaş yavaş büyütürken hayatımıza artık bu yeni ayın işte hayatımıza getireceği konu ve kavramları da Yavaş yavaş sunmaya başlayacak. Bir düşüncenin olgunlaşması, kararsız kaldığımız bazı konuların netleşmesi de mümkün. Ve 4-5 Şubat Güneş-Satürn kavuşumu sert bir açıdır çünkü Güneş yaşam enerjimiz, Satürn bir şekilde bunu kısıtlayan bir enerji sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Yani hem kendinizin ve etrafınızdaki kişilerin de ve özellikle biraz hani olgun yaştaki kişiler, aile büyükleri olabilir, ebeveynler olabilir. Kronik sorunlar kendini hissettirebilir eklem ağrıları, kemik ağrıları, ağrıları, diz ağrıları ve benzeri problemler daha çok kendini hissettirebilir. Buralarda sağlık konularında e, ihmakar olmamak lazım. Ciddi olmak gerekiyor. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Dinlenmemize dikkat edeceğiz. Belki birazdan bağışıklığımızı güçlendirecek vitaminler falan almak gerekiyor. Bunlara özellikle dikkat etmemizde fayda var. Ayın 5'inden itibaren Merkür düzelecek. Merkür 15'ine kadar Oğlak burcunda ileri harekette. 15'inden sonra sizin burcunuza geçiyor, Kova burcuna. Venüs ay boyunca Oğlak burcunda ileri harekette. Mars da Oğlak'ta ve birlikte olacaklar. 12. evinizde de tabii ki güçlü bir gezegen dizilimi var. Bu biraz bu ay işte Satürn'ün etkisiyle sizi yavaşlatırken ya da hayatı sorgulatıp daha ciddi sorumluluklar size vermeye çalışırken bir yandan da e, dinlenmeniz biraz inzivaya çekilmeniz e, için e, fırsatlar da yaratabilir tabii ki yani geçmişi sorgulamak için iyi bir dönem aslında bir sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa hani bunu çözmek için de uğraşabilirsiniz bu dönemde. Hazırlıklar yapabilirsiniz. Bir iş ile ilgili, bir kişisel girişimle ilgili bir hazırlık yapıyorsunuz. Bunun için çalışıyorsunuz. Efor sarf ediyorsunuz. Yalnız yapacağınız çalışmalar, biraz böyle kapalı kafalar ardında yaptığınız hazırlıklar ve çalışmalarla ilgilidir. İşte bir öğrenciyseniz belki ders çalışma veya bir tez hazırlama. Hani böyle çalışmalarınız var ama bunları çok başkalarının fark etmediği, gör görmediği alanlarda daha sakin daha geri planda yapıyorsunuz ilişkileriniz bile bu ay öyle Aslında çok görünür olmak istemiyorsunuz her şeyi biraz daha böyle geride daha güvenli Yani kimseye göstermeden belki kendi içinizde iç dünyanızda zaman zaman platonik olarak da bunları kurgulayabilirsiniz kendi içinizde yaşayabilirsiniz bu süreç içerisinde ve 16'sında Aslan burcunda bir dolunay var ki bu tam karşıt burcunuzda olacak. İlişkilerinizi aydınlatan ve bazı önemli farkındalıklar veren bir dolunay bu. Süre gelen bir ilişkinizle ilgili bazı yön değişiklikleri olabilir tabii ki. Aşk ilişkileri, evlilik, partner ilişkileri ya da bir iş birliği, ortaklık içindeyseniz eğer bu ilişki dinamiklerinizde bazı dönüşümler olabilir. Kararlar verebilirsiniz ya da işte bir anda belki hızlı bir şekilde bir ilişki gündeme gelebilir bir teklifle karşılaşabilirsiniz bir işbirliği olabilir bu ya da bir evlilik teklifi olabilir ama ilişki alanınızda bir e, Dolunay aydınlığı söz konusu olacak bu biraz tansiyonda yükseltecek heyecanlı da yükseltecektir tabii ki e, 27 derecede olacağı için Dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise bu ilişki dinamikleri ile ilgili Dolunay sizi çok daha önemli bir şekilde etkileyebilir. ve Dolunay tesirleri ay sonuna kadar hatta Mart'ın ilk günlerine kadar devam edecektir. Ve 22 Şubat, 23-24 Şubat Mars ve Venüs'ün Neptün'le güzel açıları var. Bu birkaç gün parasal konularda bazı hoş etkiler getirebilir size. Hatta Jüpiter ve Uranüs'ün de güzel tesirleri olacak. Ayın 18'i ile 24'ü arasında ayın ikinci yarısında, sonraki dönemde e, maddi konularda bazı güzel destekler alabilirsiniz. Bu bir parayı kazanma için, kazanmak için bir ilham da getirebilir. Yani e, belki bir arayış içerisindesiniz, bir fikre ihtiyacınız var. Hani bu da söz konusu olabilir. Ya da maddi anlamda sizi kısıtlayan bir koşul var, bir zorlanma içerisindesiniz. Hani bunu çözebilecek bazı önemli destekler de söz konusu olabilir. 25-26 Şubat Merkür Uranüs karesi biraz sert açı sizi de etkiliyor. Çünkü Merkür burcunuzda olacak artık. Ayın 15'inden itibaren bu zihninizi daha hızlı çalıştıracaktır. İletişim gücünüzü arttıracaktır. Ama biraz sinir sisteminizde zorlayabilir. E, huzursuz edebilir sizi. Özellikle ayın 25'i, 26'sı, 27'si gibi Merkür'ün Uranüs yapacağı kare açı e, uyku sorunları yaratabilir. Stres, anksiyete problemleri yaratabilir. Daha sabırsız ve dürtüsel olabilirsiniz. kazalara, sakarlıklara daha açık olabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. İşte elektrikli araçlar Elektronik araçlarda arızalar, sıkıntılar, iletişim problemleri falan olabilir. Yani bu günlere de biraz dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var sevgili kovalar. Ayın geneline baktığımızda, bu ay aslında hayatı sorguladığınız ve uzun vadeli yapılar kurmak için bazı adımlar atabileceğiniz bir dönem ve onun öncesinde bazı güçlü planlamalar ve ciddi hazırlıklar var. Yani çalışmanız ve hazırlık yapmanız gerekiyor. İyileştirmeler de olabilir. Sağlık konularınızda bazı sorunlar varsa bunları